Doğayla iç içe, saf, hırs duygularından uzak, kısacası moderniteyle kirlenmemiş temiz bir topluluğun, modern, son teknolojiye sahip ve gözünü maddiyat bürümüş beyaz sömürgecileri alt ettiği bir hikayeyi, modern, son teknolojiye sahip ve gözünü maddiyat bürümüş beyaz sömürgeci bir stüdyo ve filmci tarafından izlediğimiz, bu çelişkiyi ekarte edebilecek derinliğe sahip olup olmadıkları, bence gayet yer olan avatar suyun yolundan bahsedeceğim birazdan. Merhaba, kanal tekrar hoşgeldiniz. Bu sefer de Avatar için biraz laflayalım dedim. Genel kanı, 1. Avatar'ı beğenenlerin bu filmi de beğenecekleri, sevmeyenlerin bu filmi de sevmeyecekleri üstüne. Ben bu çıkarımın ilk yarısına %100 katılıyorum. Ama ikinci yarısı için, yani ilkini sevmeyenin bunu da sevmeyeceği fikrine o kadar da emin olamıyorum. Hatta birinci filmden, dünyada en fazla nefret eden birkaç kişiden biri olduğum halde bunu söylüyorum. Çünkü bu seferkini gayet izlenebilir, iyi vakit geçirilebilir bir seyirlik olarak buldum. Bin tane eksikliğine rağmen ki bahsedeceğim onlardan. Birinci filmden sonra Avatar'ın kültürel hayatımızda herhangi bir etki bırakmadığı üstüne çok fazla şey söylendi. İşte çizgi romanlarının, action figürlerinin, spin-offlarının olmadığı, kimsenin cosplay'ini yapmadığı, hatta filmden herhangi bir cümlenin bile kolektif bilincimize yer etmediği söylendi. Mesela bu filmden ''Güç seninle olsun'' gibi ikonik bir cümle çıkamamıştı. Yani ''Seni görüyorum'' lafı öyle pek de dile dolanacak bir şey değil. Bu amaçla yazılmış olduğu çok aşikar olsa da. Bu etkisizlik yüzünden eleştirmenin yerin dibine batırmanın güvenli olduğu bir şeydi yıllarca avatar. Bu ikincisi geldikten sonra ise millette hafif bir çark etme belirdi. Hepsi i̇şte ''Ben zaten nefret trenine hiç binmemiştim'' falan demeye başladılar. Yani ''Ya o zaman bir tek nefret eden ben miydim?'' İyi tamam öyle olsun. Hatta ben birincisini öyle izleyip beğenip sonradan yavaş yavaş sevmeme durumuna da düşmemiştim. Daha sinemada izlerken bile epey sinirlendiğimi, kandırılmış hissettiğimi hatırlıyorum. Eve gelip 4 sayfa kritik yazıp de yayınlamıştım ki o zamanlar ekşiydi bizim mecramız. Gelen mesajlarda sana acıyorum ya yani bu kadar mı hiçbir şeyi beğenmezsin falan yazanlar olmuştu. Ama... Sonra benim dediğimden çok daha beter eleştirilerle karşılaşmıştı. Kısacası birincisi eleştirmek üstüne anlaşılmış bir şeydi diyebiliriz. Bu seferkini seyretmeden önce ilkini evde bir daha izleyeyim dedim. Ee, belki bu sefer biraz daha toleranslı yaklaşırım diye düşünmüştüm. Yok. Yani neden nefret ettiğimi de hatırladım. Üç günde ancak bitirebildim. Ama bu deneyim tahmin etmediğim bir şeyle sonuçlandı. Bütün nefretimi birinci filmde harcamış oldum. Çıtayı olması gerektiği yere indirdim. Beklentilerim de ona göre ayarlayınca bu ikincisinin de sahip olduğu bin tane eksiği, yanlışı, gözüme kötü gelecek her şeyi de birinci filmin suçu olarak farz ettim. E, çünkü neredeyse aynı hatalar, aynı temelden yükseliyorlar çünkü. Böylece sadece iyi ve eğlenceli taraflarına odaklanınca e, gayet de keyif alabildim. Ama şimdi bir övgü sayılabilir mi? Yani hatalarını görmezden gelirseniz, Çıtayı aşağı indirirseniz keyif alabiliyorsunuz. E, övgü olarak kabul edebilirsiniz artık. Bu filmlerin hikayelerinin zayıf olduğunu söylemeyeni dövüyorlar. O yüzden biz tek cümleyle geçelim bunu. Hikayenin zayıf olduğunu kabul ettikten sonra bari iyi şeylerine odaklanalım ki biraz keyif alalım dediğiniz zaman ilk bakacağınız şey tabii ki görsellik. Onun da çok iyi olduğunu söylemeyeni dövüyorlar. Onu da tek cümleyle geçelim o zaman. E, katılarak geçiyorum tabii ki. Ama benim e, mesela yıllar önce sinemada filmi seyrederken teselli bulmak için odaklandığım şey görsellikten çok aksiyon sahneleriydi. Yani final aksiyonunun en azından keyif vermesini umuyordum. E, ve bu umudum da boşa çıkmıştı. Bu yeni filmi o yüzden biraz daha başarılı buldum. E, çünkü en azından bu sefer aksiyon sahneleri biraz daha iyi kotarılmıştı. E, tam da burada genel bir James Cameron kritiği yapmanın zamanı olduğunu düşünüyorum. Tam bu konu özelinde. James Cameron benimsin hiçbir zaman yükseklerde tuttuğum bir yönetmen olmadı hiç. Yani küçükken çok sevdiğim bir şey olduğu zaman onu kraliyet tahtına oturturdum. Diğer her şeyi onunla kıyaslayarak değerlendirirdim. İşte mesela Iron Maiden biraz daha az melodik menor, Megadeth biraz daha gürültülü metalik, Zemeckis acemi Spielberg. Çünkü yönetmenlik tahtında Spielberg vardı benim. James Cameron ''Heyecansız Spielberg'' diye adlandırmıştım. Neden heyecansız dediğimi çözemiyordum. Çünkü seyrediyordum, ekranda izlemeye değer bir şeyler oluyordu ama heyecan vermiyordu. Bugün biraz daha anlamlandırabiliyorum sebebini. Kurgu, koreografi ve karakterlerin niteliği daha çok bunda rol oynuyor. Şöyle ki, mesela kapanmakta olan kapıya yetişmeye çalışan Sarmaşıya asılı Indiana Jones gibi bir sahne yoktur Cameron'ın filmlerinde. Yani zamanla oynamıyor, kurgu numarası yapmıyor, taking clock yok, kahramanın kısıtlı bir süre içinde belli bir şey yapma, yetişme ve ancak o sayede hayatta kalabilme numarasını göremezsiniz Cameron'da. Ya da santim santim batmakta olan direğin tepesinde kendisine gelmekte olan köpek balığını ateş eden Brody gibi bir sahne de göremiyorsunuz. 3 kuruş bütçeyle çekilmiş dual filmindeki gibi Tren yoluna itmeye çalışan canavar kamyona direnen araba sahnesi de göremezsiniz Bu tip sahneler Zemeges'de vardır mesela Ama Cameron yani ya kullanmıyor ya da beceremiyor Bu farkı küçükken ayırt edemiyordum tabii ki Şimdi biraz daha iyi anlayabiliyorum neden heyecansız bulduğumu Birinci Avatar bu konuda James Cameron'ın belki de en başarısız filmi Tek ama tek bir sahnede biraz heyecan hissedebilmiştim o sahneden oyunculardan bahsederken değineceğim. Ee, karakterlerin niteliğinden kastım ise o kadar tehlike içine girmeyen şekilde yazılmaları. Yani mesela herkes Aliens'ı çok sever. Ben çok başarısız bulurum birinci filmden sonra. Çünkü birinci filmde kanı asit olan, bu yüzden ateş ederek öldüremeyeceğin, başka yollar düşünmen gereken bir düşman sunmuşlardı bize. Yani müthiş bir tehlike inşa edilmişti yani. Aliens'de ''Hadi bakalım bu sefer bir sürü mor olunca ne olacak?'' diye tehlikeyi arşa çıkarmışlardı. ''Tamam'' dedim, bakalım nasıl yapacaklar, nasıl alt edecekler bu tehlikeyi. Takır takır ateş ediler. Yani bu, bu mu yani? Tehlike o kadar yükseldi yükseldi, sonra kaçak yapan Bolan gibi diye bütün havası düştü. Yani yabancı bir terimde de anti de diyor buna. Tatmin etmeyen, büyük bir finale doğru inşa edip sonra hayal kırıklığına uğratan manasına geliyor. James Cameron'ı hep böyle bir yönetmen olarak gördüm. Özellikle aksiyon sahnelerinde. Son bir örnek olarak da yine herkesin el üstünde tuttuğu Terminator 2'yi göstermek istiyorum. Mesela burada kavga edenlerin ikisi de robot. Yani tamam, sereden bir şey kabul ediyorum ama heyecan yani robot için endişelenilecek halim de yok. Onun için öylesine seyrediyorum geçiyor. Bu yüzden birinci Terminatörü çok daha başarılı, yani en azından tehlike inşası ve aksiyon bakımından çok daha üst seviyede bulurum. Şu an kimsenin bana katılmadığını biliyorum, o yüzden burayı geçiyorum. Gelelim bu filme. Hem bir önceki Avatar'dan, hem de Cameron'ın bütün filmografisinden hareketle, adamın Deus Ex Machina'dan başka bildiği bir aksiyon çözümü de olmadığı için, bir aksiyon sahnesi seyrettiğiniz zaman, kahramanının tehlikeden nasıl kurtulacağını %100 tahmin ederek seyrediyorsunuz. Yani öf falan diyorsun, gözünü deviriyorsun falan ama e, sorun etmeyebiliyorsun o kadar. Eğer beklentini artık doğru seviyeye çekmişsen... Yine de hakkını yemeyeceğim. Bu filmin aksiyonunun bilinsine kıyasla çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şu sahneyi örnek vereyim. Şu mühimmatla, şu kadar asker, şu formasyonda karşılarında ok, yay ve mızrakla gelen atlı birliklere saniyede binlerce kurşun atıyorlar. Bu sahne başladığında tamam demiştim. Hepsi öldü, bitti, film bitti. Ama olmadı ve o an bütün heyecan bu mantıksızlık yüzünden uçtu gitti. Bu filmde biraz daha inandırıcı aksiyon olduğunu söylememin sebebi genellikle buradaki navilerin ya uçan ya da su üstünde saldıran birlikler olmasından. Yani çünkü en azından havada işte bir miktar manevra yapabilirsin, su üstündeki suya dalabilir, gerçi yine sesten hızlı binlerce kurşundan kaçamazsın ama... Yani Film ederken bu kadarcık saçmalığı kabul edebiliyorsun. Beynini kapatabiliyorsun. Düz bir şekilde ilerleyen birlikler gördüğün zaman toprak zemin üstünde. İşte o zaman olmuyor. Ayrıca hiç olmazsa bu sefer e, navillerin insanların silahlarını çaldıklarını ve bu sayede modern silahlarla bir direniş kurduklarını gösteriyorlar. Çünkü ok yayla yani bu insanlarla baş edemezsin. Mümkün değil. Yine ilk filmin ortalarından bir tehlike inşası sahnesini hatırlatacağım şimdi. O da Hovercraft'la taarruza geçtiklerinde Nobile'lerin Hovercraft'lara ok fırlattıkları sahne. Bütün oklar camlardan sekip gidiyordu. O an seyirci olarak şunu düşünüyorduk. E bunlar bu kadar zayıf, insanlar da bu kadar güçlüyse e nasıl yenecekler o zaman? Ya i̇şte bunu sorduğun zaman heyecanlanıyorsun. Cevabını bekliyorsun. Sonra final aksiyonu geldiğinde şak oklar meğer camları deliyormuş. İşte meğer aşağıdan atıldığı için Açı yüzünden sekiyorlarmış önceki sahnede. Yani şimdi açıklaması muhtemelen bu ama seyrederken müthiş bir hayal kırıklığı yaşıyorsun. Yani yine o kaçak yapan Bolun gibi bütün tehlike diye hava kaçırıp sönüyor. Yani ondan sonra da koreografi diye bana işte paralel kat birkaç askerin öldüğünü göster. Kat yap Nabilerden ödenleri göster. Bir kat oraya bir kat buraya. Alsana aksiyon koreografisi. Yani heyecan yok. Gerçek bir koreografi yok. Tehlike yok. Mantık çöpte. Ya ekranda bir şeyler oluyor sadece. Bunda en azından inandırıcı olabilecek bir güç dengesi kurulmuştu. O yüzden biraz daha başarılı buldum diyebilirim. James Cameron biraz eski moda bir yönetmen olduğu için şimdi twist geliyor söyleyeceğime çünkü bunu övgüme temel yapacağım. Bu sayede kamerayı deli dürtmüş gibi sallamıyor. Sırf şu yüzden bile gidip adamın elini öpesin var. Her sahneyi görebiliyorsun ne olduğunu. Yani o yüzden kamera hakimiyetinde ustalığını tabii ki kabul ediyorum. Kamera yönetimi olarak dünyanın en başarılı yönetmenlerinden biri. Ama Aksiyon'un kendi içindeki hikayesini, yani koreografi deyince o ruhu tam olarak tanımlayamıyorsun ama hadi koreografi diyerek geçelim, o konuda eksik. Gerçi benim dediğimin ne önüm var. Adam dünyanın en fazla para kazanan yönetmeni. Üstelik övgüye de boğuluyor, sinemayı ileri götürdüğü söyleniyor. Yani Kesinlikle katılmadığım bir önerme bu. Tamam, sonuç olarak sinemaya getirdiği teknik yenilikleri yatışıyor değilim. Ama şunu da sormadan edemiyorum. Bu yeniliklerin hangisi Cameron'ın icadı ki? Bu yeniliklerin hangisi James Cameron'ın olmasaydı icat edilemeyecek şeylerdi ki? Hiçbiri, hepsi yapılacaktı. Başka başka filmlerde yapılacaktı. Onun filmlerinde izliyor olmamızın sebebi, Cameron'ın en fazla gişe yapan filmleri çekmesi yüzünden... Bütçe sınırı yaşamaması ve bu sayede teknik elemanları daha fazla zorlayabiliyor olması. Hem sözü geçiyor hem de para bol. Bu, bu icatların sorumlusunun o olduğu manasına gelmiyor. Dolaylı yoldan bu icatların ortaya çıkmasında pay sahibi yapıyor hepsi bu kadar. Üstelik hadi kazandığımız bu diyelim. Yani teknik ilerleme bir adım kazanç diyelim. Peki kaybettiklerimiz? James Cameron'ın her filmiyle sinema hikayesi olarak 10 adım geri gidiyor. Felaket kötü bir ticaret bu. Çünkü James Cameron'un stüdyoları bas bas şunu bağırıyor her filmiyle. Haslat yapmak için iyi hikaye gerekmiyor. Al bak kurtlarla dansın, pocahontasın hikayesini aynen aldım. Hiçbir klişeyi kırmadan dünyanın en basit, en çiğnenmiş hikayesini yazarak dünyanın en fazla para kazanan filmini yaptım. Senaryo önemsiz diye bağırıyor adam. Ve o yüzdendir ki senelerdir yüzlerce traş aksiyon filmi seyrediyoruz. Ve Cameron'ın bunda payı çok yüksek. Steven Spielberg'e dönelim şimdi. Onun filmlerinde de teknik yenilikler yok mu? Gırla. Peki niye Spielberg'i teknik yeniliklerle anmıyoruz? Çünkü gerek yok. Adam çok iyi bir yönetmen idi. Ve o yüzden de adamı teknik olarak övmek zorunda kalmadık. Yönetmen olarak, hikayeci olarak övdük zaten. Cameron'a getirilen övgüler teselli ikramiyesi, Blendux sempati ödülü gibi bir şey. Yani kaç tane boomer bu referansı anlayacak merak ediyorum. Bu arada bir parantez açacağım. Ufak bir parantez. Spielberg'i bu kadar övmeme rağmen son halini izlemek bana çok acı veriyor. Keşke zamanda sinemayı bıraksaydı. Ya da sadece aksiyon yönetmeni olarak devam etseydi. Ya öyle yapsaydı hala bir numaraydı adam çünkü. Ama işte saygınlık istedi. Dramalar çekmek falan istedi. Ama onun çekim tarzı gerçek hayata uymuyor karakter dramalarına uymuyor ve o yüzden bugünkü ağlanacak duruma geldi. E, Fable'nızı tamam, son 5 dakikasını 20 defa izledim, kabul. Ama onun dışında rezalet bir film olduğunu söylemek zorundayım. Bu acı parantezi kapatıyorum, Kamerana geri dönelim. Bir eleştirmen Cameron'ın bu yeni teknolojilerle yaptıklarından çok sonraki yönetmenler bu teknolojilerle neler yapacaklar o daha heyecanlı diye yazmış. Bundan %100 katılıyorum. Gelelim hikayeye. Ama buraya kadar sabrettiyseniz videonun sizi sardığını farz ediyorum. O zaman abone olursanız beni çok mutlu edeceğinizi şöyle bir araya sıkıştırmak istiyorum. Kritiğe kaldığımız yerden devam edelim. Videonun adını sezon 1 bölüm 1.5 diye koymamın sebebi bu filmin aslında yapısı olarak bir dizi bölümü olarak yürülebileceğinden. Çünkü eğer bu filme hikayesi yok desem çok abartı bir eleştiri getirmiş olacağımı zannetmiyorum. Hikayeden çok ileride anlatılacak hikayeler için dünya kurumu ve karakter tanıtımı bunlardan ibaret bir pilot bölümü desek bence daha yerinde olur. Ha bunu ilk filmde de yapmıştı ama birincisi hem o gerçekten bir filmdi e, bu bir övgü değil, film olmak övülecek bir şey değildir. İkincisi de bu da ek yapmak zorunluluğu hissetmiş. Çünkü yeni karakterler yeni hikayeleri anlatacak bu yüzden birinci bölümün extendedı gibi bir şey yapmış. ''Yok hayır bir hikayesi vardı.'' diyecekseniz eğer... ...ana karakterlerin kötülerden kaçmasından ibaret bir hikaye hikaye değildir. Bu varla yok arası hikayeyi neredeyse arkada oynatıp... ...üstte de Pandora'nın yeni mekanlarını... ...CGI National Geographic belgeseli gibi seyretmekten ibaret bir dünya kurulumuydu bu izlediğimiz şey. Mesela filmde karakterlerin bir arkı yok. İlk filmde Jake depresif hayattan umudunu kesmiş... Tutunacak dal olarak sadece eski sağlığına kavuşmaktan başka bir şey kalmayan bu yüzden de yerli halkı kandırma amacındaki bir casus olarak başlıyordu hikayeyi, Yavaş yavaş onlardan biri olup daha ahlaklı biri oluyordu. Bir ideoloji, bir kavga insanı olmaya doğru yolculuğunu seyrediyorduk. Dünya ilk klişe hikayelerinden biri ama sonuçta bir ark. Burada Jake ve karısı, hele karısı sadece varlar. Filmin başı ile sonu arasında hiçbir değişimleri yok. Bunun için dizi diyorum. Çünkü dizilerde her bölümde karakter arkı olmaz. Sezonluk arka olur. Bir sezon boyunca karakter bir yerden bir yere gelir. Ama her bölüm olmayabilir. Bu yüzden bir dizinin bir bölümü gibiydi. Çocuk karakterlerinse, ise işte onların da bir arka yok sayılabilir. Tanışıyoruz sadece onlarla. Hepsi ileride başka olgunluk seviyesine, başka bilinç düzeylerine gelecektir. Zamanla göreceğiz. Ayrıca burada ortaya gizemler atıp cevaplarının da verilmediğini gördük. Ya yani tıpkı bir dizi bölümünde soru soru gibi, sonra sezon finalinde açıklanması gibi. Yani mesela Kirin'in babası kim sorusu, sezon sonunda açıklanacak. Geç merakda etmiyoruz çünkü sonuçta Cameron, yani dünyanın en klişe cevaplarından birini getirecektir mutlaka. E, hatta belki İsa gibi babasız Pandora'nın mistik çocuğu olarak bırakacaktır. Ki bunu dedikten sonra neredeyse böyle yapacağını yüzde yüz eminim artık. İlk filmdeki elde edilemez yum elementi yerine bu sefer de Tulkun beyin sıvısı koyup yaşlanmayı durduracağına dair bir Çekov silahı gösterdi bize. Ve yine bunun sonucunu yani kimin hayatını sürdürme amacında olduğunu buna dair kimin ne yapacağı sorusunun cevabını sonraya bırakıp yine bir dizi olduğunu diğer bir kanıtını sundu bize. Ki zaten Cameron'da altı tane mi ne, Avatar filmi yapacağını söylemiş. Yani bulmuş bir tane konsept, televizyon bölümü yerine sinema bölümü çekiyor, öyle diyebiliriz. Mesela filmin 3 saat sürmesine dair e, muhtemel eleştirileri ön alırken şey demiş adam, kızları 5 tane birer saatlik dizi bölümünü arka arkaya izlemişler de sorun etmemişler. İşte o zaman kimse film 3 saat sürüyor diye şikayet etmesinmiş. Yani adamın verdiği örnek bile dizi. Yani daha ne olsun? Şimdi kritik uzadığı için e, hikaye getirdiğim bazı eleştirileri siliyorum. E, hem çok bariz şeyler hem de her yerden zaten duymuşsunuzdur. Ama bahsetmeden atlayamayacağım bir şey var. O da şu alt metin. Sonrasında da yavaş yavaş kritiği toparlarız artık. Şimdi alt metin dedim ama aslında filmin ana konusu diyeceğimiz kadar kafamıza kakılan bir kendi ince politik mesajı olan bir film bu. Ama doğru bir mesajı yani kusura bakmayın, öküzce anlatınca da e çok da arkasında durası gelmiyor insanın. Hele bir de bu insanlar tarafından. Yani doğayla uyum içinde saf, temiz bir şekilde yaşayan yerli bir halk, modern, kötü, emperyalist ve kolonyalist insanlar arasındaki kavga. Şimdi bunu gösteriyorsun ve mavil delilleri tutuyorsun burada, tamam. Ama son derece siyah-beyaz yaklaşıyorsun olaya. Yani herhangi bir nüansı içermiyorsun, tarafları muğlak gösterme çaban hiç yok. Ya saf kötüler, ya saf iyiler. Yani ne bileyim, hayvanı avladıktan sonra, işte hayvan can çekişirken, ona eti için teşekkür ettiğin zaman mezbahada hayvan kesmekten daha mı kabul edilebilir bir şey oluyor? Yani üstelik modernite, teknoloji, birkaç on yıla kalmadan bütün etleri laboratuvarda üretecek. Ve şu an övdüğün yaşam tarzı, tarihe bir vahşet zamanı olarak geçecek. E kime iyi kötü o zaman? Yalnız bunu dediğim zaman, benim de yerel, basit halkı, kötü, modern insanı iyi gördüğüm sonucuna varmayın. Zaten derdim bu kadar kalın çizgilerle çizilmesi. Yoksa biraz olsun tarih bilen kimse, yani modern insanın pi rupa, günahsız olduğunu iddia edecek değil. Ama insan sormadan da edemiyor. Yani modern topluluklar sadece daha fazla kötülük yapma imkanları olduğu için mi bu kadar kötüydü acaba? Yani tamam gelişmiş ülkeler dünyada daha fazla eziyete sahip oldular, doğru. Ama 1000 sene önce yaşamış ilkel bir vahşi kabile de kendi çapında gayet gözyaşı akıtmıştı. Ama imkanları azdı ve en fazla o kadar kötülük yapabilmişlerdi. Kastım şu ki her insan topluluğunun iyi ya da kötü olduğunu düşünüyorum ben. Ya da iyilik ve kötülüğün gelişmişlikle doğru orantılı olduğu fikri ya bana çok temelsiz geliyor. Ha siyasi ideolojilere göre sınıflasan, bak orada biraz daha ayakları yere basan bir iddian olabilir. ...faşizmde demokrasiyi kıyaslasan... ...ya da sosyalizmi kıyaslasan... ...tamam o zaman fark biraz daha bariz görünebilir. Diğerinde... ...yani ilkellik ve teknolojik gelişmişlik arasında... ...kıyas yaptığın zaman... Yani ...sadece bir daha fazla eziyet çektirme imkanına sahip... ...bu kadar. Özetleyecek olursak... ...filmin bu teletabiz ayarındaki siyasi mesajı... ...hem çocuk kandırırcasına basit... ...hem de zaten kimseyi ikna etme ihtimalde yok. Yani bu filmden çıktıktan sonra... Balinanaları kurtarın diye slogan atacak bir insan var mıdır? Hayır. Üstelik filmde Maorileri temel alarak yarattığı bu yeni kabile yüzünden e, Maorilerden James Cameron'a kendi kültürlerini sömürdüğü, beyaz oyunculara Maori adetleri ve tavırlarıyla rol yaptırdığı için e, bir nevi versiyonu olduğu için kendisinin de kola gelişti olduğu eleştirisi geldi. Ki o kadar da haksız sayılmayabilirler. Yani beyaz adamın kolonyalistliğini anlatmak James Cameron'a e kalacak iş değil çünkü. Çok daha nüanslı, çok daha entelektüel bir hikayeci lazım bunu anlatabilmek için. James Cameron tüccarı bunu yapamaz. Ve yapamadı da zaten. Bir de lütfen onlar Maori değil uzaylı demeyin. Orman nevileri bildiğin kızıldirli, su nevileri de bildiğin Maori bunlar uzaylı falan değil. Kısacası gelişte de söylediğim gibi dünyanın en teknolojik aletlerini, CGI'yı, motion capture'ı, IMAX kameraları ve 400 milyon dolar bütçeyi kullanıp bana ilken saf hayat güzellemesi yaptığın zaman ya bu çelişkiyi ekarte edebilecek derinliğe sahip olman lazım. James Cameron buna sahip değil. Ha olmak zorunda da değil. Güzel bir aksiyon yapsın o da yeterdi. Yani, sabahtan akşama kadar eve verdim o zaman. E ama yani ilk filmde de yapamadı. Bunu da hadi izlenebilir yapabildi diyelim. Ya, o kadarcık hakkını yemeyelim. Oyunculardan bahsettiğim 4 tane kocaman paragrafı siliyorum. <gülüyor> Sadece söz verdiğim tek bir şeyden bahsedeyim. O da Cameron'ın heyecan yaratamayan bir yönetmen olduğunu söylerken tek bir oyuncunun tek bir sahnesinin istisna olduğunu söylemiştim. Steven Lang ve karakteri Quarish'ten bahsediyorum. İki filmde de en beğendiğim karakter o oldu diyebilirim. Ha tek boyutlu diyeceksiniz, derinliği yok diyeceksiniz De haklı da olursunuz ama yani iki Avatar filminde de tek boyutlu olmayan kim vardı ki? Yani Sam Burlington ki ben herkes kadar kötü eleştirmiyorum adamı ama arkasına sıralanacağım bir kahraman değil. Bir eleştirmenin dediği üzerine karizma vakumu hatta. Zoe Saldana ise yani figüran gibi bir şey olmuş artık. Geriye sadece Steven Lang kaldı. İlk filmde havaya uçmakta olan bir Hovercraft'ten Nefes alınamaz bir ortama çıkıp, nefesini tutup, böylece zamanla yarışarak bir max suit giymeye çalıştığı an, hatta o sırada kolu da yanıyordu, yani bu da ekstra bir ticking clock zamanla yarış katıyordu sahneye ve bu exoskeleton zırhla son anda patlamadan kaçıp yere atladı sahne. İlk filmden tek aklımda kalan gerçek aksiyon sahnesi bu diyebilirim. Bu filmde biraz daha zayıf kaldı ama yani yine de bütün karakterler arasında en seri değerli olanı oydu diyebilirim. Sonuç olarak bu kadar eleştirsek de Dünyanın en fazla hasılat yapan filmlerinden biri olacağı Ayşikar. Filmden önceki yıllar boyunca insanlar baya baya saçmaladılar. İşte yok avatar geçmişte kaldı, kimsenin ilgisi kalmadı, 13 yıl geçti falan filan. Ya bence çok aptalca laflardı. Çünkü ona bakarsan birinci avatar öncesinde de 100 sene avatar yoktu. Yani üstelik birinci filmden sonra bir gizem bırakılmış da değildi. Yani insanlar artık cevabını umursamaz hale de gelmiş değildi. İlk film başı sonu belli bir hikayeydi, bitti. Şimdi de devamı geldi. Aynısı House of the Dragon'ın içinde söylendi. İşte yok Game of Thrones 8'in sezonunda çok kötü bitti de millet seyretmeyecek artık bu yenisini falan. Ha yani şimdi söyleyeceklerime kesin katılmayacaksınız. O yüzden e, videonun sonuna sakladım. <gülüyor> House of Dragon aslında kötü bir dizi. E, birkaç tane çok iyi bölüm, birkaç tane de %70'i çok iyi olan bölüm çıkardı. Gerisi tamamen ya vasat altıydı ya da saçma sapandı. Ve buna rağmen bu kadar insanlar delirdi House of the Dragon için. Çünkü millet bu evreni seviyordu. House of the Dragon çok iyi olduğu için Game of Thrones'un ağızlarda bıraktığı kötü tadı silmedi. Bu diziyle bile insanlar kazanıldı. Çünkü insanlar Game of Thrones'a açtı. Aynı şey Avatar içinde geçerli. Bakın Paris'teki Avatar reaksiyonunu izlediniz mi? Filmi demiyorum bak Fragman'ın reaksiyonu. fragmana gösterdiği reaksiyona bakın. Bu filmin tutmama ihtimali hiç yoktu zaten. Yani şu ansa artık hiç yok. Bu sebeple bu kadar. Videoyu beğendiyseniz şu kafaya tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Beğenlerinizi yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Videoyu paylaşırsanız çok makbule geçer. İsterseniz resim kanalılarıma da bir bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.